2021'de 445.3 milyar dolar olan bulut bilişim pazarının 2026'da iki katına çıkması bekleniyor. Bulut bilişim sektöründe COBI danışmanı ihtiyacı her geçen gün artıyor. Peki siz de Türkiye'nin en gelişmiş bulut ERP programı DIA'nın iş ortağı olmaya ne dersiniz? Tahsilat riski olmadan satışlarınıza başlamak için hemen başvurun.